Amerika'da her 20 teneke kutudan 13'ünün geri dönüşümü yapılıyormuş. O halde geri dönüşümü yapılan kutuların oranı yüzde kaçtır? Pekala. Her 20 kutudan 13'ü yeniden kullanıma sokuluyormuş. Yani 13 bölü 20. Eğer bu bölme işlemini yaparsak ondalıklı bir sayı çıkar. Ve ondalıklı sayıyı yüzdeye çevirmek de çok kolay olur. 13'ü 20'ye bölüyoruz. Yani bir sayıyı kendinden büyük bir sayıya bölünüyor, sonuç birden küçük çıkacak demektir. O halde 13'ü ondalıklı yazıp yanına biraz sıfır ekleyelim. 20, 13'te 0 kere var. 13'te 20, 0 kere var. 13 eksi 0, 13. 0 aşağı iner. 20, 130'da kaç kere var? 6 kere 20, 120. Demek ki 6 kere var. 130 eksi 120 eşittir 10. Bir sıfır daha indirelim. 20, 100'ün içinde 5 kere var. 100 eksi 100 eşittir 0. İşlem tamamlandı. Yani 13 bölü 20'nin ondalık hali 0,65'miş. Bunu yüzde olarak yazmak istersek, kısaca yüzde çarpmamız kafi. Yani virgülü 2 sağa kaydıracağız. 65 eder, daha doğrusu yüzde 65 demek bu. Buna yapmanın tabii başka bir yolu daha var. Yüzde demek zaten yüz içinde, yüzün içinde kaç kere olduğunu bulmak demek. Kaç kere? 13 bölü 20, neyin yüze bölümüne eşit? Yüze bölünmesine eşit. Paydamız olan 20'yi yüze getirmek için, yüze çıkarmak için 5 çarpıyoruz, değil mi? O halde payı da çarpalım. 13 çarpı 5, eşittir 65. Bu çok daha kolay bir yöntem, özellikle 20'yi 100'e çıkarmanın, 100'e büyütmenin kolaylığı sebebiyle. 20'yi 5'te çarpıyoruz, 13'ü de 5'te çarpıyoruz. Sonuç 65 bölü 100, bu da %65 demek. Bu kadar kolay.